Arkadaşım selamlar ben İsmail hocam, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Şimdi senle birlikte konu konu yeni nesil sorularla matematik serisine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise oran ve orantı. Şimdi oran ve orantıyla alakalı ÖSYM problemlerin içerisindeymişçesine soruyor bu soru kalıbını, bu soru tipini, bu konuyu. Tamam mı? Ee, ve hani normal problemmiş gibi çözmeye gayret gösterelim bunu. Hani farklı bir konuymuş gibi değil de problem çeşidiymiş gibi çözmeye çalışalım. Emin ol daha da rahat edeceksin. Oran orantıyla alakalı o sana alışına gelmiş kuralları veriyoruz ya. O kuralları böyle sıkı sıkıya öğrenmek zorunda falan değilsin bu yeni nesil sorularda. Hani doğru orantıda şöyle ters orantıda böyle işte. A bölü B'ye biz payını paydasını istediğimiz sayıyla toplayıp çıkarırsak genişletirsek hiçbir şekilde orantı bozulmuyor tarzında tamam bu bilgiler gerekli fakat bu tarz yeni nesil soruları çözmek için çok da gerekli değil. Normal bir problem sorusuymuş gibi davranırsam bu tarz sorulara daha başarılı olacağını söyleyebilirim. Şimdi istersen senle birlikte... Geçelim dersimize bu arada pdf'i hemen açıklama kısmındaki linkten basıp direkt indirebilirsin. Telefonuna, tabletine, bilgisayarına dijitalini istediğin gibi kullanabilirsin. Ve bu dijitali istediğin gibi çıktı alıp bu kağıtlara da çözebilirsin soruları. Evet hadi gel başlayalım dersimize. Toplanın. Evet şimdi şöyle ilk sorumuza bir bakalım. Demiş ki bize aşağıda A ve B otomobillerinin eşit bölümlerle oluşturulmuş yakıt göstergeleri verilmiş deniliyor. Pekala. Bu yakıt göstergeleriyle alakalı yorumlarımızı yapacağız. Her iki araçta da göstergeler yukarıdaki durumdayken eşit miktarda yakıt varmış bu araçlarda. B marka otomobilin depo kapasitesi 50 litre olduğuna göre A marka otomobilin yakıt kapasitesi kaç litredir diye sorulmuş. Öncelikle şurada 1 2 3 4 bölme, 1 2 3 4 bölme var. Tamam eyvallah. Ama şimdi şöyle bir durum var ki şuraya gösterirken ötekininki buraya gösterirken içlerinde aynı miktarda yakıt olduğunu görüyoruz. Demek ki A, A deposu daha da büyük. Peki bu yorumu geçelim. Şimdi şuna bakalım. Ben şunların her bir bölmesine K ve bunların her bir bölmesine A dersem eğer. Şimdi B otomobili için bakalım. Tam doluyken 20K vardır. Bu 20K işte 50 litreye tekabül ediyormuş. Hemen bunu yazdık. Daha sonrasında ise bize şu lazım. 20K buysa 18K ne kadardır? Çünkü K ve K geri gidersek 18K'yı buluruz. 20K 50 ise 18K kaçtır diye soracağız. Burada işlemi yaparsak 45 litre gelecek. İçler dışlar çarpımından bulabilirsiniz. Şimdi 18k 45 litreymiş ya. İşte burası 45 litreyi gösterirken aynı zamanda burası da yine 45 litrelik bir yakıta sahipmiş A otomobili. O halde 1 2 3 15 tane A. Eğer ki 45 litre ise A burada tabii ki 3 litredir. Bize sorulan şey A otomobilinin yakıt tankı kaç litre? E, tamamının 20A olduğunu biliyoruz. O zaman 20 kere 3'ten doğru cevabın 60 olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Şimdi problemlerle alakalı yeni nesil problemlerle alakalı eskiden ÖSS'de çıkan problemler ki aslına bakarsanız hani şunu da söyleyebiliriz. E, bundan önce şunu söylemekte de fayda var. Çok fazla bir değişikliğe uğramadı problemler ama yeni nesillerde şunu görüyoruz. Daha önce ilk 12 konuda anlattığım şeyler geçerli. E, TYT ve AYT'deki yeni nesil sorularda şunu görüyoruz daha çok ama daha çok yoruma dayalı bizim yorumumuzu ölçüyor eğer yorumu doğru yaparsak işlemlerin içerisinde bu böyle vırt diye sıyrılabiliriz sorunun içerisinden tamam mı İyi yorum bizi TYT'de 5-0-10-0-10'e geçirecektir. Bunu sakın ha sakın unutma. Ya bu sadece matematik için mi geçerli? Yok. Türkçe için de geçerli. Fizik, kimya, biyoloji, sosyal için de geçerli arkadaşlar. Tamam. Sadece matematik için değil yani. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda kırmızı ve sarı renkli kütükler. Yan yana şekil birdeki gibi koyulduğunda oluşan uzunluk X birim. Yani şurası. Ve... Bu şekilde sarı kütük kırmızı kütüğün üstüne konulduğu zaman şurada arta kalan mesafede bize y'yi veriyormuş. Ben burada şimdi sarı kütüğün uzunluğuna a diyeceğim. E o zaman burası da a olacaktır. Kırmızı kütüğün uzunluğu da a artı y'yi verecektir. Bize bu da cepte kalsın. Şimdi demiş ki e, burayı anladık ve bu y ile x arasında da 2x eşittir 7y gibi bir bağıntıda söz konusu arkadaşlar. Tamam 2x eşittir 7y pekala buna göre sarı renkli kütüğün uzunluğunun kırmızı renkli kütüğün uzunluğuna oranı sorulmuş. Bir kere sarı renkli kütüğün uzunluğu a idi burası da a artı y idi o halde bu x'i ben 2a artı y olarak da yazabilirim. Sarının kırmızıya olan oranı diye sorulduysa a bölü a artı y soruluyor diyebiliriz biz kendimizce. Pekala şimdi burada bir yorum yapmak zorundayız. 2x'in 7y'ye eşitliğinden bahsedildiyse eğer ben x gördüğüm yere ahanda şurada ifade ettiğim gibi 2a artı y yazabilirim. Yani 2 parantezinde 2a artı y eşittir 7y dersem burada dağıtalım içeri 4a artı 2y eşittir 7y. Burada 4a eşittir. 5y'yi yakalarız ve ben artık şunu söyleyebilirim ki a gördüğüm yere 5m y gördüğüm yere de 4m dersem 20m e 20m olacaktır bizden de işte bu istenmişti a dediğimiz şey 5m'di yine 5m artı y dediğimiz şeyde 4m'di üst taraf 5m oldu alt taraf 9m oldu m'ler giderse doğru cevabın 5 bölü 9 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki söyleyebiliriz gördüğün üzere Yeni nesil problemlerde daha çok görsel çok önemli. Şimdi ÖSS problemlerine, YGS problemlerine baktığımızda karşımıza şu şekilde problemler çıkıyor. Genel itibariyle metne odaklı ve o metin içerisinden sen denklem kurarak problem çözüyordun eskiden. Şimdi ise görsel olmadan, bak bu çok önemli, görsel olmadan o soruya yorum dahi yapamazsın. Ha, tamam bak şu, şurayı vermiş burayı vermiş aklında bir şey canlanabilir ama bu şekli imkanı yok kendi kafandan uyduramazsın. Dolayısıyla görsel çok önemli görsel olmadan soruyu çözemiyorsun ki yine burada da aynı şekilde. Şimdi üçüncü sorumuza baktığımız zaman ilk soru da aynı şekilde. De, üçüncü sorumuza baktığımız zaman da yine görselle alakalı mükemmel bir soru. Çubuklu bir tabakaya eş mavi halkalardan bir tane takılırsa A, iki tane takılırsa B, üç tane takılırsa C şekli elde ediliyor. B'nin ağırlığı A'nın ağırlığının 4 bölü 3 katı olduğuna göre C'nin toplam ağırlığının A, nın, A şeklinin toplam ağırlığına oranı soruluyor. Şimdi ben bu sarı tabakanın ağırlığına A dersem ve buradaki halterlere de X diyelim. A'nın ağırlığı a artı x olur. E hocam burası a artı 2x olur. E hocam burası da a artı 3x olur. Ve bize demiş ki bak a artı 2x'i ben a artı x'e oranladığım takdirde 4 bölü 3 sonucuna ulaşıyorum. Peki buna göre a artı 3x'i eğer ki a artı x'e oranlarsak hangi orana ulaşırsın diye sorulmuş aslına bakarsan bize. E şimdi madem öyle güzel kardeşim şurada bir içler dışlar çarpımı yapalım seninle 3a artı 6x eşittir 4a artı 4x diyeceğim ve buradan 3a'yı bu tarafa gönderdim a 4x'i karşıya gönderdim 2x geldi ve bu şekilde a'nın 2x eşit olduğunu öğrendik. Hemen bizden bu oran sorulmuştu. A gördüğüm yere 2x yazarsam şuralarda üst taraf 5x olur alt taraf 3x olur. X'ler giderse de doğru cevabın 5 bölü 3 olması gerektiğini gönlünün rahatlığıyla tabii ki söyleyebilirsin. Doğru cevap E şıkkıydı dersin. Tamam. Bu da böyle güzel bir soruydu. Şimdi son sorumuzu çözeceğiz bu sayfada. Yine aynı mantalite ile çözmemiz gerekiyor. Şekil ve metin bizim için inanılmaz derecede önemli. Bir kasapta aynı askıdaki acılı sucuklar özdeş, aynı askıdaki acısız sucuklar da özdeştir. Kasap önce iki nolu seviyeden her iki ipi kesip askıdan ayrılan sucukları Kerem'e vermiş. Şimdi bunlar özdeşmiş ya. Ben bunun ağırlığına A, buna A ve buna A diyeceğim. Acısızların ağırlıklarına da B, B, B ve B diyeceğim. İki nolu seviyeden şu şekilde kesip kestiklerini Kerem'e verdiyse o zaman Kerem'e verilen toplam ağırlık A artı 2B kadardır. Daha sonrasında bir nolu seviyeden kesip bunu da İbrahim'e veriyor. İbo'ya verdiği ağırlık da sevgili arkadaşlarım yani sucukların ağırlığı da A artı B kadardır. Şimdi gelin sorumuzun köküne doğru geçiş yapalım. Demiş ki bu durumda Kerem'in aldığı sucukların toplam ağırlığı yani A artı 2B İbrahim'in aldığı sucukların toplam ağırlığının 4 bölü 3 katı ise A artı 2B'nin A artı B'ye oranıdır 4 bölü 3 diyebiliriz. E pekala içler dışlar çarpımından 3A artı 6B eşittir 4A artı 4B diyemem mi? Valla derim. Daha sonrasında 3A'yı bu tarafa ve 4B'yi bu tarafa gönderirsem A eşittir 2B olduğunu da görürüm. Buna göre bir tane acılı sucuğun ağırlığı yani A'nın ağırlığı bir tane acısız sucuğun ağırlığı yani B'nin ağırlığının kaç katıdır? Bakın A, B'nin iki katı olduğuna göre doğru cevabımız da A seçeneğidir denilebilir. Evet valla çok güzel çok tarz çözdük. Şimdi geçelim bir diğer sayfamıza 5. sorumuz. Ümit'in cep telefonundaki sağlıklı yaşam uygulamasında pazartesi ve salı günü günde kaç adım attığı ve bunun karşılığında toplam kaç kilometre yol yürüdüğü gösterilmiş. Bakın 1.8 kilometre yürümesi için 3.000 adım atması gerekirken x kilometre yürümesi için de 12.500 adım atması gerekiyor. O halde x kaçtır diye sorulmuş ve Ümit'in de bütün adımlarının uzunlukları her daim eşitmiş. O zaman biz çok basit bir şekilde oran kuracağız burada bak diyeceğiz ki 3000 adım 1.8 kilometre ise 12500 adım kaç kilometredir dememiz gerekiyor bununla bunu çarpıp şuna bölünce bunu buluruz o halde 12500 çarpı 1.8 yani ben bunu 18 bölü 10 biçiminde yazabilirim daha sonrasında bunu da bir de 3000'e böleceğim şimdi gördüğünüz üzere şuradaki sıfırla yani 10'la şuradaki sıfırı sadeleştirdim daha sonrasındaki şu sıfırla da şu sıfırı sadeleştirdim 18'i 6'ya böldüm 3 300'ü 6'ya böldüm 50 ve sonrasında ise 125 çarpı 3 yani 375 bölü 50 kaldı elimde 5'e bölelim 10 bunu da 5'e bölelim 37'nin içerisinde 5 7 defa 25'in içerisinde 5 defa 75 bölü 10 bana 7.5'u verir bu da bana cevabı verir doğru cevap D seçeneğidir deriz. Yine görsele dayalı bir soru ve ÖSYM'nin seveceği tarzlarda olan sorular. Geçmiş yıllardaki sorulara bakın arkadaşlarım hep bu tarzda sorular göreceksiniz karşınıza çıkar. Yine bu senede bu seneki MSÖ gibi sorular. Bu seneki TYT'de de aynı buna benzer sorular çıkacak. Alelade hadi şu soruyu da seçeyim. Bu soruyu da seçeyim. Öyle 8 tane 12 tane e, soruyu hemen 3 dakikada hazırlayıp size e, yarım saatte video çekip yarım saatte render alıp e, 5 dakikada YouTube'a yükleyip sunmuyorum. Araştırıyorum, taraştırıyorum. Adam akıllı biçimde ince sık dokuyorum. Niye? Senin için. Başka hiçbir sebebi yok. Şimdi devam. 6. soru. Aşağıda. Uzunlukları 120 cm olan ve üzerlerine aralarında boşluk olmayan eş büyüklükteki dikdörtgen parçalardan oluşmuş panjur sistemleri yerleştirilmiş 1, 2 ve 3 numaralı pencereler gösterilmiş. Şekilde 1 ve 2 numaralı pencerelerin mavi renkle gösterilen e, açık kısımların uzunlukları sırasıyla 3 ve 2 sayı, sayılarıyla orantılıymış yani o zaman şuranın uzunluğunda ben 3K derim buranın uzunluğunda 2K derim 3 numaralı pencerenin açık kısmının uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş şimdi burada kaç tane panjur var 1 2 3 4 burada 6 tane panjur var Panjurların uzunluklarına P demek istiyorum. O halde 4 tane panjurun üzerine 3K'yı eklersem bana 120'yi verirken aynı şekilde 6 tane panjurun üzerine 2 tane K'yı ekleyince de bana 120'yi verir. O halde 2K'yı bu tarafa postaladım. Burada kaldı K. 4P'yi diğer tarafa postaladım kaldı 2P. Demek ki K 2P'ye eşit. K 2P ise 2K'da 4P'dir güzel kardeşim. Peki neden biz 2K'yı bulduk? Bak şurası 4P'ymiş. E 6 p de burada var etti 10P. Demek ki 10 tane panjur dikdörtgen çubuklarının uzunluğu bana 120 santimetreyi veriyorsa... P yani panjurun bir tane şu dikdörtgen kısmı 12 cm'dir diyeceğiz. Bana da buradaki mavi kısım sorulmuş. E şurası 12 burası 12 ise buranın tamamı 24 değil midir? Geriye kaç cm kalır? Tabii ki 96 cm kalacaktır. Yani cevabımız da C seçeneğidir diyeceğiz. Devam ediyorum 7 ile. Aşağıdaki sarı teraziler eş. Kırmızı teraziler eş olmak üzere teraziler üst üste konulduğunda bazılarının ağırlık göstergeleri şekildeki gibidir. Buna göre A artı C bölü B kaçtır diye soruluyor. Bir oran soruluyor bize hadi bakalım birlikte. Şimdi bu kırmızı sadece ama sadece sarının ağırlığını tartacağı için ben bu sarının ağırlığına şöyle yan tarafa ok çıkaralım. 2B eksi 2C diyelim. Daha sonrasında sarını, sarı ise bu ikisini tartacağı için o halde ben diyorum ki. Bu ikisinin yani 2b-2c Sarı artı kırmızının ağırlığı Ben bundan sadece sarının ağırlığını Çıkaracak olursam ki şurayı biraz Şöyle düz, düzeltelim Şimdi b artı c'den ikisinin ağırlığından 2b-2c'yi çıkarıyorum Ki burada 3c-b Kalır demek ki bu da bunun ağırlığı 3c-b bunun 2b-2c de bunun ağırlığı Şimdi aynı şekilde Özdeş oldukları için bunlar 2b-2c bunun ağırlığıydı bu 1 3C eksi de bunun ağırlığıydı. E şimdi güzel kardeşim burada sarının üzerine bak kırmızı ve sarı konulmuş. Sarının üzerine kırmızı ve sarı konulmuş. O zaman buradaki B artı C ile tabii ki A eksi C birbirine eşit olacaktır. Ve aynı şekilde B artı 2C'nin de A'ya eşit olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Bu da cebimizde kalsın. E şimdi orada duralım. Bu A neye eşit? E bu sarının ağırlığı 2B-2C değil miydi? O halde ben bu üçünün ağırlığını toplarsam hop A'ya eşit olmuş olur. Hadi toplayalım. 2B-2C, 2B-2C daha 4B-4C yapar. 3C-B daha ne yapar biliyor musunuz? 3B ve daha sonrasında eksi C yapar. Bak bu da A'ya eşit. A eşittir. 3B-C. Aynı zamanda A dediğimiz şey... 2B değil B artı 2C'ye eşit olduğundan B'yi bu tarafa gönderdim. 2B eksi C'yi bu tarafa gönderdim. 3C'ye eşitmiş. Şimdi bak güzel kardeşim. 2B'nin 3C'ye eşit olduğunu öğrendik. Bu cepte kalsın. A dediğimiz şey zaten B artı 2C'ydi. Yaz yerine B artı 2C artı bir tane daha C bölü bir tane de B var. Peki 2 b eşittir 3C ise ben B gördüğüm yere 3A A demeyelim 3K C gördüğüm yere 2K yazsam olmaz mı? Olur hadi yazalım B gördüğüm yere 3K yazıyordum E şurası 3C hocam o zaman 3 kere 2K'dan 6K yapar E B dediğimiz şeyde 3K idi Üst taraf 9K Alt taraf ise bölü 3K yaptı 9K'nın 3 k oranı bize 3'ü verir Yani cevabımız da A seçeneğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar Evet böylelikle 7. sorumuzda bitirdik Devam ediyoruz 8. soruyla ki 8. sorumuz bizim son sorumuz olacak. Aşağıda A ve B bölümleri farklı ölçü birimleriyle ha aşağıda A ve B bölümleri farklı ölçü birimleriyle ifade edilen bir mezurenin iki farklı görüntüsü yer almakta. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş. Bak şöyle düşüneceğiz. Şurası 0.3 e 0.3 daha başa gidersek Demek ki burası başlangıç noktası Aynı şekilde 1 2 3 4 de gidiyor Demek ki burası da 0 başlangıç noktası 1.2'ye karşılık Ki buranın uzunluğuna hadi ne diyelim SML metre diyelim SM diyelim. Tamam mı? hani santimetre Dekametre gibi SML metre olsun 1.2 SM Eşittir 5 santimetre olsun Tamam Bizden istenen 4.8 değil 48 SM Acaba kaç santimetredir diye soruluyor. Bak ne kadar basit. 48'e karşılık bu geliyor çünkü. Bu kadar basit. E şimdi 1.2'nin kaç katı 48? 12 olsaydı 4 katı olurdu. 1.2 olunca 40 katı oluyor. O zaman bunun 40 katı da bize cevabı verecektir. 5'in 40 katı 200'dür. 200 santimetre de bize cevabı verir. Şimdi arkadaşlar bakmayın öyle oran orantıyla ilgili bu kadar 8 tane soru çözdük. Çünkü bir tane soru çıkıyor TET'de. Daha çok problemlerle alakalı sorular çıkacak ve bizde daha çok problemlere ağırlık vereceğiz. Yaklaşık 5-6 tane problemler videosu gelecek hemen bunun arkasına. Ve sevgili arkadaşlarım lütfen sizden rica ediyorum soru moru kaçırmayın bu oran orantıdan. Tamam vallahi çok üzersiniz beni. Lütfen bu oran orantıdan soru moru kaçırmayın. Sizden tek ricam bu aslına bakarsanız sınavdan soru soru kaçırmayın lütfen. Çünkü bizim için önemli olan bu ne kadar fazla net o kadar bizim için ya eyvallah ben herkes full çeksin istemiyorum zaten herkes full çekerse yani full çeken full çekmenin bir kıymeti kalmaz. Herkes full zaten çekemeyecek ama enimizden gelebildiğince fazlasını yapmamız gere gerekiyor ve bu fazlalıkları yaparken de gördüğünüz üzere ben bu sırada 8 tane soru çözdüm ve 8 soru bu 8 sorudan zor olanları da vardı, orta seviyesinde vardı, kolayı da vardı. Ama dikkat edin. Hepsinde de ya zorunda da, ortasında da, kolayında da lan tek bir yöntem yer mi? Yiyor işte. Tamam mı? Burada, buradaki amacımız bu. Bu 8 soruda sizlere bunu göstermek istedim. Umarım da bunu gösterirken başarılı oldum, Gayeme ulaştım, amacına ulaştım. Umarım sizler de amacınıza ulaşmışsınızdır bu 8 sorunun çözümünü izlerken. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Problemler videosunda görüşürüz. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.